Hadi bakayım. İlk alanda adam vurmak yasak yine. Evet. İlk iki alan yasak. Şimdi Oğlum ben bir baga düştüm. <gülüyor> Şemame çekerek indim aşağıya. Çok, yep. Çok AK ile başladık. Bu arada ben de ufak bir ping sorunum da var. Hem yayın açtığım için hem internet verdiğim için. Kar var burada. Var ben keskin nişancı oynarım, AK oynarım büyük ihtimalle. Kar alırız fazlaysa yani. Bu arada ben 8x'de buldum. Kara talibim abi. Burak AK atarım eğer istersen. AK var ya buldum hemen. de. Burada Scarley var mini var Oo abi. 5-56 var. Karlı'm e var. M4 arıyorum ben şu an. Bana da dp varsa. Dp var bende. Tamam. Kanka dp Fazla oynama ettim. ya. Ciddi misin? Oynama dp. Dp oynama ya. Dp ne? Çok sıkıntı abi, yaşarım yakından. Var. Çok. Bak, sıkıntı yaşarım. Ya Dp oynayacağına Mikrozi oyna. Ben kar buldum bu arada. Al kanka. Alıyorum al, al, abi ben karı. Al abi. kanka. Dp artı 762 yapmayı düşünüyorum. iki tane araya zaten. Yani 762 al diğerini de. Mikrozi seç abi. Öyle bir taktik oynayacaksan fay... oynayacaksan. Ama Dp, bu, bu da elimize ve sıkamadık. Kötü bulursanız alırım abi. Beyler 6x buldum isteğini atarım alırım abi bende skop 6, yok 6 burda üstte de var abi 6, 4, 2, tamam ben bir tane alt alayım da alırım <gülüyor> ya loot aslında hiçbir şey ifade etmiyor da evet bir işaret fişe bulursanız avm filan belki biraz fark yaratır onun e, dışında eğer şey aslında Burası su konsana gelişecek 6 bende yatırım tamam, evet. tamam abi Tamam arda o dediğin nerede? Yukarıda var diyordun ya şurda abi bu da 5.56'lar da var al istiyorsan. Bayağı 556 var abi hiç gerek evet, yok. Evet bende de var al. Eyvallah. Gördün mü abi? İşaretlere baksana bir abi. Tamam bir saniye. Bak bu garam edin. var. Kayra Ulan bana sordular var? dediler ki 4. olarak kimi istersin. Dedim abi bizim bu takıma hem dedim yeri geldiği zaman ketki nişancılık yapacak, yeri geldiği zaman arkada sportluk yapacak birisi aldım dedim. Beni duyuyor musunuz abi? Duyuyor. Evet. Biz giden çıktık abi, sıkıntı yok. Lutumuzu ee, da aldık oradan, ee, fight'lamadık. İçinci bir emre kadar takılıyoruz. Ee Helal nereye geçecektiniz ulan? Adam, adamlar ama <gülüyor> ağzına mı darlıyordu? Ee, yo yo yo, biz hiç fight'lamadık, hiç fight'lamadık. Evet. Okey. Ne nereye geçiyorsunuz abi? Yani. İki buradayız. Güzel. Abi şey, biz luta devam ediyoruz, geleceğim tekrar. Nereye geçiyorsunuz lan? Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Oğlum beni siklemedi ya. <gülüyor> Lan ben, lan M4'ü bırakıp... Tamam arkadaşlar, özür dilerim. Tamam, <gülüyor> tamam, tamam, pardon. Beni iplemedin. <gülüyor> Vural şimdi boşuna söylememişim bak yine beni duymadı. <gülüyor> arkadaşlar, sonradan fark ettim, teşekkür ederim. Mavlığımı kas... yeni fark ettim. 3 kastik işaret ettim. Oo, çarp, ne diyorsun? Zırflarca gelirim ya bende. 6'yı buldum hele şükür ya. Oğlum ellerim soğudu benim ya, ne yapacağız? Klima aç, klima, klima, klima. klima. Abi klima da açık, da. eller soğudu valla, Sıçtık. Keşke altı bir maç ataydım abi. ya. Geldim. Bir ben bol bol sis alıyorum, benzin de aldım ne olur ne olmaz. Abi al 6. Altıya ihtiyacım da. yok ya. 4 var mıdırız abi senin fazla? Bebiş bish valla ben de üç oraya. Siter, siter abi uzatılmış, uzatılmış hızlı, hızlı çekim yok. isteyen varsa burada 3 tane uzatılmış hızlı çekim var abi içinde. Ben full atıp fullüm yani şu alıyorum. anda. Hızlı çekilmeyi de vardı Bir tane almanı değilseniz. Tutamak Abi, artı komp lazım. Ben, bana da hepsi lazım ya. M4'ün um bomboşu. Bir sürü tutamları geçtim da. ya ben. Neyse. Varsam bütün... mı keskin bir çancı ya? İyi kullanıyorum aslında ama. Kanka senin için dediğim gibi takımda şimdi bu Rıza'yı izlediğimi hiç bilmiyorum da Rıza evet. tam o yakınlarda, uzaklarda basabilen, çekilebilen, bir el boyu öyle. Seni aslında daha böyle keskin nişancı, arkada duran, indiren, kaldıran. Tamam, öyle alayım. Ben alıyorum uzak. o zaman Uzatılmış var da, Bu arada 660 yüceyi kazanan arkadaşı, şu var. an göremiyor Barışa olabilirsiniz abi. ama birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Yani bana en son gelecek kazanan ee, arkadaşlar. Tebriklerimi sunuyorum. Evet. diye ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Tiktok'ta hep kötü videom çıkıyor. Biraz iyi çıksın ya. <gülüyor> M4'üm M4 şu an var ya. Full art full. Abi ben bir yapılamıyorum. 4x e, bir 4x'e. Ben araç arıyorum şu an. Full'üm ben ya. İki kit var. Bir mad kit var. Üç ara kesti. İki enerji. Tamam abi ben full'üm. Dört tane bomba var. Full'üm full'üm ya. Daha ne olsun. Fişek yani şey isteyen buluyor. var mı? E gidiyorum isteyen var mı? Oğlum çek fişek kaçtı diyor mı? ya. Fon falan var mı abi ya? Abi 4 buldum ben sana abi. neredeydi Kandansı fişek? Olur. Oğlum fişek vardı diyorlar orada. ya. 8 de eğer çantanın değeri varsa al abi. 6 vereyim. Ee. Şimdi Nerede abi? 5-6 verebilecek misin bana biraz? Aa, yok lan, verim, verim, verim, verim. verim. Teraslı evde. şurada mı lan acaba? Bakayım bi. 5-6 burada da bir sürü var abi. Cepede. Oğlum fişek değil abi. bu ya. Bundan abi, bahsediyorsan abi, bu fişek elinde. değil. Abi vallahi görmedim. eklemeye çalıştım. Yoksun. Bu... Sikeyle açılı bulursanız. Sikeyle de, açılı. Sen... Abi. Abi bir de, top tamam. top bu, bu, bugün, Bugünün sonunda senin özel bu konuyu çözeceğim. <gülüyor> Ayıp ediyorsun abi ya. Yani Kim? şey isteyerek olmadı yani. Burada üstte bir, bir sürü 556 var bu arada abi. Lazımsa. Ezenim, Eyvallah. O 3'ten 6 var. İstersen ikisinden birisini. Yok yok var var var altında var. Ben Teşekkür ederim abi. ben Money 62'ye düşürün. Abi araç bulup gidelim ya yavaştan uzaklaşalım. Aynen ben de hazırım abi. Ee, alan da çünkü geliyor ya. Ben Biz de bir İlkeyenlerde yani lazım mı hala hep dipçi? Yok yok buldum hemen. Bela yol, yol kenarına çıkabilir misiniz? Bir araç var da. Ben yoldayım şu an. Komp var abi ya? Gördüğünüz mü Ben de onları bulamadım işte dikey yok. Fazla yok, yok abi. Dikeyiz söyledim de. Burada da var dikey bak tam burada. Kanka abi emin canım. olun hiçbir anlamı yok onların var ya şu oyunda. Abi şey en, edirizde lazer takıl ya. Azından... Abi kask 3 bulun, zırh bulun. Bolca kit alın. Başka hiçbir şeyin anlamı yok. Erdo <gülüyor> bir tık aşağı in. Ee, Kayra seni almaya geliyorum hemen hızlı abi. Koş, Alan yemek istemiyorum. Sesim geliyor tamam. Kayra sal sal. Geliyor. Biz alana tamam, geliyoruz abi. bu arada. Tamam, tamam, gel nerede buluşalım? Nerede buluşalım? Kanka şeyde buluşabiliriz. Poçinki sukulda buluşabiliriz ya. Skul. sen kullansana. bizim, bölgesi miydi, bizim miydi ya? Abi sukul fark etmiyor. Alana girmemiz lazım artık. sukul yani. Tamam school. okay. evet, buluşalım. Sen diğerlerine de söyle sukula geçiyoruz Ola abi Ola hep birlikte. birlikte. Takım, bir ağır kesici dövüşün araba kullanmayanlar. E, enerji de döktüm boost'unu fulllesin ne olduğunu bilmiyoruz saatten sonra her Bence şey olabilir. Bence diğer köprüden geçelim Barış abi. Alan yemeyelim diğer köprüden ee, geçelim. olur olur. Güzel olur. Bir de jip olursa daha iyi olur ya. Toros çok takta falan atıyor ya. Herde o yanlış anladım. yoldan gittim bu arada abi. Çaprazlama gireceğim abi şunu şuradan. Ay sağdan yol vardı lan. Hey Alakz Bu ustu fullediniz mi? Oğlum, ben ben Allah'tan alan yemeyelim amınakoy Mernem Aynı şey oldu zaten Dünyaları yedik lan dünyaları ben şimdi şöyle düşün burada köprüyü geçtik mi alan yemiyoruz orada sukula gidene kadar yiyecektik 2 tane ne şarjı yapmışlar şey önümüzde Bizden Gidelim. herhalde alana gidip attılar onu, onu bir öğrenmek lazım Ben gidip soruyorum abi ben benzin tamam. mi? Fatih, İş, işaret şeyini var. siz mi attınız? Evet evet Tamam, evet, evet. odan geçeceğiz, de... sıkmayın bize, tamam mı abi? Sükula gidiyoruz. Abi Fatiler atmış, teğet geçiyoruz. Tamam. Bütün alanı yedik, kamera <gülüyor> koyarım. Bütün <gülüyor> alanı yedik ya. Bir Şey söyleyeyim mi? Amına, Bütün iyi. alanı yedik lan. Öldün <gülüyor> amına koyayım. İlk sokakta erdemi kaybettik ya. Arkadaşlar ben şurada şoför değişikliği istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> Seri değiş bana abi. abi. Ben de çok kasıyor yine ya. Ne olur kalkma. Evet. Senin araba git gel yap. Bence, Bence o droptan yani. dolayı ya. Şey yani droptan diyorum. Adam var ya şu anda önümüzde bir Bunlar kıyafetli mi değil? Sıkmayın. zaten. Sağ sağlı kanka. Sağlı gidelim her hırda. Sağlı gidelim. Abi arabayı alın bir araca, yosu torosla gideceğiz? Ya abi bu saatten sonra nasıl bir fight dönecek onu da anlamıyorum ki. Artık spish serbest. Bra bizde Grozar boşlu isyan varsa... Dön abi dön alalım Grozar'yı. Dön alalım dön. Ben de alayım. Vallahi ben alırım en 700 yerine onu alayım ya. Barış abi dur, ne dur, diyor? Dur. Köpeğimin, köpeğimin hattına Groza oynayacağım. İsmi Groza dur. Verin abi Erdem ya oynasın. Abi oynasın. Barış abi kökünün bir yeri olduğu için oynuyor. Erdem şey. sattı abi. Groza istiyor. Ya Allah Allah. Ben söyleyeyim, <gülüyor> ben söyleyeyim abi. Ya sen rahat ol. Ozan tutama kaçacaksan bana ver Erdem. Ben M4'ü full boşaltacağım buraya şimdi. Lan skin aldım yanlışlıkla. At onu at. Agon'u çıkar. Yüzü olmuş. Kork Pati. Tamam. Birlikte hareket edelim. Nereye geçeceksiniz siz şimdi? Kanka işte onu karar vermeye çalışıyoruz bizde. Abi illaki bir yere gireceğiz ya da burada kalacağız. Yani burada bekleyip arabayla, yani herkes burada toplansın bence. Arabayla Hı -hı. basalım gezelim abi full. Tamam. Tamam abi. Söyle, söylesenize söyleseniz de Ura söyleyelim. Urala söyleyeceğim şimdi. Urala söyleyeceğim. Tamam. Ural. Almanlarabileler abi ya. Gazka dikkat çekelim. Efendim? Kanka Patigil dönelim diyor. Adamların çok içine girmedim. Sıkmak daha sevetsinmiş. Bizde o Feripirdeki köprü var ya. Onun hemen tamam. çıkışındayız. İki takımın Patigille. Tamam, takımız, Patigil yani. tamam bekliyoruz. Yani. Ya şu an evet abi. Evet, şey, Bu da beklemeye karar verdik. Ee, tamam. Birisi geliyor ama bizden mi? Bizden bizden araçta sensiz ya. Okay. Bunlar da herhalde şey üçüncü takım. Yurtmayacak <gülüyor> sandım Arda teşekkür ederim. Nasıl? Bu arada bizim takım abi aracı, benzini falan bizim aracı kaçırmayalım ya. Bizim araç burada. Bu bu bizim araç. Ama ben benzini bastım. Rıza da vardı o da bassın pullesin. Şu arka tarafa yok, doğru yok. çekelim yani. biz. Bir dakika yok, abi. Abi. binmeden basmayalım. Bizden birisi alır gider falan sıkıntı o yaratır abi. bize. Bir de hafif şu abi. sağ tepeyi alalım. Adam adam gelirse buraya sıkıntı yaşamayalım ya. Rıza. Sen kimsin lan? Gelip nasıl taklit ediyoruz ha? Hayra Rıza şu aracı binin abi şu tepeye alalım şeyi getirin. Ee, Aynen şu tarafa bakalım. Erdo. yer olabilir abi bu arada. Ama şimdi bence herkes toplanalım. Erdo gel Erdo. Erdem gel diyor ki gözetleyelim şu tarafa bakalım diyor. Aynen ben yani, var ya. Ben konuşuyorum bir dakika be. Ben gel gel. Hadi Saka hareket be. Ya bir sür abi gelir o, gelir tamam, oraya. Tamam, tamam. Abi şu karşi imiyorsa, o Sağ taraf yukarı feneri alalım ya. sonlarda da soldan alalım diyorlar işte. Feneri piyer tarafından darlayalım falan diyorlar. Tamam da abi Bak, şöyle bir durum var ki daha sıkamıyoruz. Biz evet keselim abi. etrafı. Çok gittim sakladım. <gülüyor> etrafı bakalım. Benzin var burada abi. Benzini al. Var. Bak şey katmışlar buradan. Onlar Barsın. da bir katmış. Şey onu söylesene. Aga, bak, o onlar, bak, o onlar altındaki abi? kırmızı evlerde ikizler var ya oradan Evet bak, biliyorum da şu anda o tarafa gitmek için mantıklı Araç mı? geliyor bir tane bizden mi o? Bizden olabilir Bizden Sikinsiz tamam, bizden sensiz. Onlar bakmış atmış bir abi ya Onlar mıdır böyle? Yani, niye, onlar, onlar rakip atmış onu belli Bir de, bir de, daha, bir de doğru mi? geliyorlar Gelsinler abi <Gülüyor> <Gülüyor> Var ezilirsin ezilirsin. Yazar abi ya. Yavaş be. Aga drop katka -Ga tarafına atıyorlar. Tamam abi abi ze bir şey olmaz. 700 var <gülüyor> burada ya. ya, ya, ya, ya. Bariçi <gülüyor> susmaktan <gülüyor> susmazsan öldüreceğim. Hadi gel gel tava fıleti gel. Harbiden ya. Tava fight mı istiyorsun gerçekten benimle? Şaka lan şaka şaka şaka. Şaka lan şaka şaka <gülüyor> şaka. şaka ne <lan>. diyor <gülüyor> <Şaka lan, şaka. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oğlum? İki tane. Vural aman bak bak bak. Bak ne var elimde bak. Versene Benim lan bak. bana. Ne Versene var, takılayım. Avame. Ne var? Ver, ver de takılayım ver. <gülüyor> Barış, Barış, Barış, Barış abi Barış abi Barış abi ona valla vurur o Abi, taban abi Zem, başlayacağız başlayacağız dikkatli olun. Hebey inamı. Hebey mı? Ebeyna mı? <gülüyor> Barış atsana <gülüyor> lan bana. <gülüyor> söyle söyle söyle abi <gülüyor> <Söyle, söyle>. oğlum. <gülüyor> at bana at. Adım söyle. Ben mi? Evet. Ebe inamı Ebe inamı Ne bu? Ebe inamı Ama ama babaya sağ tarafı sol tarafına basarlar geliyor? Bak adamlar ya. şu an MW'de aga. Bizim gidip artık artık fightlı oynamamız lazım. Dur bakalım bir konuşalım. Beyler Beyler Çok ses çıkıyor. Bir şekilde o taraftan yürümemiz lazım ya. Abi bizim araç çarpacaklar, bizim araç çarpacaklar ya. Yooo yooo. Aracı bırakma. Bizim araç Sadece. burada ya, sakin olun abi. Benim abi, binin abi binin yavaştan gidelim, gidelim. fight'a gidelim. Bu arada elinizde AR'leri tutun abi. abi sağ tarafı takip et, <gülüyor> sağ tarafı. Sağ tarafı <gülüyor> Aynen sağdan Kızım, senin gidelim. için, Kızdım senin için Groza. Soldu soldu kırmızı aracı takip ettiz bırakma onu? <gülüyor> abi, Dikkat. Hadi martılar da bir yere yavaş abi. Önden gitmeyelim. E, şifte basmayız e, abi, şifte e basmayız. E, basma Orası kok sıkıntı abi. Koklar, koklar. Kok kok soldan devam etsene soldan. Güzel. Birlikte oynamamız lazım bu arada ya. Evet. Ama bizim bir takım arkadaşları. Bir de bir araba var. İleride de var onlar. Efendim abi niye de aldık ki? Çok basit da aldık ya. Bak, şu kırmızıyı abi. takip et abi. Tepeye geç. Kırmızıyı takip et 40 yönü. 40 yönü kanka 40 yönü rıza. Görülmüyor. Karşıdaki 40 yönü tepeye alacağız abi. Tamam abi. şu karşıda tamam mı. Onlar geri geliyor bak. Geri geliyorlar. Ben anlamıyorum ki ya. Çok dağıldık abi ya biz. Evet. Niye daldık bu kadar bir aradayken ya? Artık fight zamanı Acaba ne taraftalar ya? Şu aracı alsak mı oradaki çipi? Bizim benzin bitecek. Yok daha gider ben, ya. ya. At İşaret... ben alayım benzin istiyorsan. Ya da çipi alalım. Dur, dur, dur. alalım dur. Abi. abi çarpışmayın. Benzin at Reis bu arada ben alayım. Nolur nolmaz. Abi yok, bakın yok. 300 yönünde bir araba durmuş onlar bizden mi? Buggy falan var orada. bizden. Abi bizden ya. onlar bizden. Var, depede basalım, depede depede depede gidelim, basalım tepeye gidelim o da bekleyelim ya. Böyle çok boş gidiyoruz. Oyna elde alalım geziyoruz. Bas abi tepeye. Onlar bizden değil galiba. Sen değil mi onlar? Sen yani değil bence onlar bizden ya. Abi, bizden abi bizden. Sen değil değil skinleri var skinleri var değil bizden. Lan bizden. bizden. Skinleri var. Bizden abi, abi değil. Aaa kıyafeti var he. Niye dinlemiyorsunuz ya? Allahı çağır, Allahı Al çağır, Allahı Al çağır. Allah. Al Allah. Ok, dâhkin abi. Barda abi, barda, barda. Daha bakın da onlar arkada. Dur abi, sıkma. Barda, barda. Sıkma. Arkada onlar. Basalım mı oraya ya? Ne diyorsunuz? İyi var galiba diye düşünüyorum ya. Arkamız mı evet. sıktı bize? Arabada da sen yok ama. Niye böyle şey yapıyorlar? Desternlik kullansınlar abi. Kıyafetlerini görmesek. Adamlar belki farkında değildir. Ya aldın birini? Aldım birini. Güzel de, puşta atmayacaklar abi. <gülüyor> <gülüyor> puş Ya onlar puş diyor, biz de puş Puşla abi, puşla. abi, puşla. Push <gülüyor> hadi bas, bas, bas, baygını bas, bas. Var, Bas. Hadi basın abi, sağlı bas, sağlı bence. Bu arada sıkıyoruz, e, Rıza durmuyorsun, sıkıyoruz abi. Bizinkileri vurmayın ama bak, bizinkileri vurmayın. Dikkat dikkat. Sağlı abi, sağlı Dur abi, dur abi, ol, sen ol. de dur, sen de dur, sen de dur. Geldi. Solda var. Biraz arkaya. Dur, girişim. bizimkileri Aydın, vurdum saydım. yanlışlıkla. Seyfim, seyfim, seyfim. abi. Seyfim, seyfim. Bir dakika dur. Lan biz... Dur abi dur çok karıştı çok, çok karıştı. Adamlar geliyor, dedin. Sakin, sakin. Bir tık geri. Gel, ha bizden bunlar. Beni de tutarsanız o arada. Patiyi vurdum ya. Tiger seni aldım. Tamam. Şu sol çaprazda beni gördüm ya. Patiyi vurdum yanlışlıkla. Bana sıktı ama pati ya. Arka işte bomba atıyorlar ya bu tarz şeylerden. Onlar da Sıkkaltı sıktı, bana da yerde. yerdeyken. Çok, çok bir aradayız, yemin diyorum birbirimizi öldürürüz. Çok bir aradayız Kar Kar karşıda karşıda adamlar adamlar karşıda. Gün abi karşı nasıl bir şey diyor? Süreç sağ. Ol. Abi bizim takım birlikte oynatsın bir. Gelsene benimle. Gel benimle. Birlikte oynayın A abi haydi. Soldan. soldan abi soldan abi. Alan kapatıcık aracı çıkarmam lazım. Arkadan aracı alıyorum ben. Dikkat. Araç çıkoparım ben bizim. Aracı alıyorum. Helal abi. Güzel. Bizde görüldü falan atalım da ben yok, yok. diğerlerin gördüleri gelmiyor bana ben göremiyorum kanka ya bizim aracı aldılar ya ciddi misin Nasıl sen Nasıl ya ben tamam sıkıntı yapma de. abi gel gel biz Smok atmışlar abi 300 yönlü smok. basalım o tarafa doğru açıklarsın boktan so bagdallar basalım basalım Şurada. Eimin çok iyi. Eimin altından bastım. Bir tanesi. Tam ben. Arkadan. Abi, ben. Arka abi indiriyorlar bizimkileri. Basalım. Sıkıntıdalar orada. Bırakın canı boş. 10 kit basıyor şu anda tepeden. Bomba deneyeceğim. Şurada. Deneyeceğim bombayı. Aa, ben ben de bombalayayım orayı. Bombalı bomba abi. Var. Dikkat edin dört abi. Bizimler atmayın yanlışlıkla. Bizimkiler atmayın. Evet bizimkiler gitti. Dikkat edin. Solda adamlar var. Bak oğlum bizim kizinkiler sıkmayın. Nerede? Salat sol salat bulu. Aldınız mı bu burayı abi? Burası temiz, burası temiz. mi? E, abi. 250 bu taraftalar. Devam, devam, devam, devam, devam Lan, yapma, yapma. yapma, yapma, gel gel gel yapma. Gel gel al. Al. Al. Yapma, beni. yapma. Sakin oynayın, alana giriyoruz. Sakin oynayın, kimseyi sıkmayın Or aşağıdan abi. Aşağıdan bayidin bir tane. çok <gülüyor> kalalım. Adamları gördüm. Hop aşağıdan sıktı bana birisi. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> 250, Mad git döneceğim. Aşağı <gülüyor> 250. 250, <gülüyor> ağacın orada şurada yürü. Erdem, sollu basıyorum, sağlı darla adam, tamam Sağlı bir saniye, darla. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. şey saniye, bir saniye, bir Sol sıkıyor, sol sıkıyor. Sol bir tane ben attım, gitti abi o. Gelsene, o tarafa doğru gel Erdo. Adamlar bakıyor buraya, yerde biri var. Öldürdüm bir tanesini. Devam Hı etmemiz doğru. lazım, alan o tarafta. Devam etmemiz lazım, Öğren gel benimle. Gel benimle oyna. tarafa doğru gidelim, şu tarafa gitmedim mi? Alan o tarafta. Kanka, ya. alan o tarafta da, adamlar burada birbirlerini kaldıracak. Bak, siste adam tamam. var. Geldim, sise dikkat. Sise dikkat. Tamam, geçirdim. sise dikkat et. Bana vurdu, bana vurdu. Düştüm ben yakın. Nereden? Birisi var mı? Ben yanındayım, arkandayım. Arkamdan safeyim şu an, tutabilirsin. Erdem aşağı doğru gel, iyi mi gel, alta gel. Safeyim şu an, safeyim. Tam arkamda. safe. Siz ben seni, siz istedim. Dur bana da sıkıyorlar. Geliyorum reis. Nereden tamam. sıktı Erdem gel, görebildin gel, mi? Gel. Abi Arada 250, 250 tarafı, 250 tarafı abi. 250. Bak, sol 175 alalım, 15 tamam. saniye var. Üstümüze her türlü gelecek daraka. Tamam abi, aynen öyle yapıyoruz. Erdem canını basıyorsun, aşağı iniyoruz. Tamam, Bir tane deneyin. Solo solo etkilerle sol mantora sol giriş biraz civarı alanda. Dikkat abi dikkat abi. Çok yedim ya. Geliyorum aşağı. Gel aşağı abi gel. Helben bir darla. Fena sıkıyorlar. Fena sıkıyorlar abi darlayamıyorum şu an. Alanı ölecektim abi. Çık çık abi. İyime gir. İyime gir yerden bas. Eğimden devam ediyorum. Rıza iyi misiniz orada? İz abi gel hele alana gir. Alana gir. Geliyorum alana. alana girmeye çalışıyorum. Adamlar gel abi gel abi. Girdik girdik girdik girdik girdik. Adamlar alana gidiyor. Alan oynuyorlar. Karşımızda bizler. Aldım birini gel. abi. Sıkmaya devam, sıkmaya devam. Dikkat abi. Devam, devam Erdem üstlerine devam. Erdoğan, biz de oynuyoruz 230, üstlerine. 230 tarafındalar, 230 tarafındalar. Aa, emretim, basıyoruz Erdem, biz basıyoruz. Dikkat. Basıyorum, basıyorum. Ağır döneceğim. Erdo dikkat et, üstlerine basıyoruz, oynamaya devam İki, ediyoruz üstlerine. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Kaçıyorlar, uzaklaşıyorlar oradan. Sana abi, sıkanı gördüm, sana sıkanı gördüm. Deniyorum. Bom, helal. Safeyim, safeyim. Şu an safeyim abi. Değilsin sistem yok ya. safe değil, geleceğim. Safeyim, safeyim, safeyim. Tam önümde birileri, tam önümde. Beni abi, koruyun biz abi, beni lazım. koruyun. Bizi korumanız lazım. Beni koru. Abi, bakıyorum o tarafa, o tarafa Alacağım Erdem'i. 230 tarafında var. 230. Erdem tuttum, sakin ol. Helal. Hemen geri çıkmanı istiyorum. Hemen geri çık, can bas. Bayağı kalabalık, bayağı kalabalık. Adam geliyor, soldan araç yaklaşıyor. Solda, aracın orada adam var abi. Bitirinsene bitirin, şunları. Bitirin. Bitir şunları, bitir. Sana Barış abi, invest, invest, invest, invest, invest, invest. Erdo geri çık dedim, geri. Geri şu anda çıkarttım, ölürüm abi. Bir daha gitti, oh, dön panik abi, panik dön. Panik Öldü biri daha. Bir daha, dön. Bir bir abi. Erdem temiz orası, dön abi. Bir daha var abi orada ya. Erdem temiz, evet. direkt öldürdüm, gel. Selam gel. Gel benli gel. Basalım, önlere doğru basalım, oynayalım. Yapıştıralım geçelim abi, gel. Okay. Birbirimizi vurmaya başladık lan. Sakin, sakin. Bitti mi? Bitti. Sor, sor, sor, sor, sor, sor, sor. Galiba bitti ya. Sor, sor. Bitti mi lan? Aldık mı lan? Evet, aldık, evet, aldık. Evet, evet, evet, Aldık mı? Yürüttü! Yes, yes, yes, yes. Fight, kulüp bebeğim bulmadı. Hadi. Hadi bakayım devam et Haydi devam Ay pardon öyle sıktım parmak sıktım Öyle sıktım yanlış <gülüyor> <Seviyorum> seni Helal! <gülüyor> Helal Barış sihir vursana Allah aşkına barış sihir vursana. Dur dur o kadar yatıyor değil ya. Ulan öyle kar sıktım adama denk geldi ya lan. <gülüyor> Teken abi çok teşekkür ederim coin sadece için eyvallah. Allah. Ye yeah boy ye yeah boy. Oooo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aga be güzeldi. Evet